Şu anda bak emin misiniz diyor. Emin misin? Bastım. Bu ay aha iyi vallahi bastık herhalde. <gülüyor> Bir açalım. <gülüyor> you can't touch this. <gülüyor> Merhaba web Tekno takipçileri. Bu elimde görmüş olduğunuz makine ile Bitcoin üretebiliyorsunuz ama bir de bu elimde şu anda görmediğiniz ama birazdan göreceğiniz 1 milyon TL var. Gelin hep birlikte bu videoda mining mi yapsak daha çok kazanırdık, 1 milyon TL Bitcoin mi alsak daha çok kazanırdık, yakından bakalım. Bitcoin biliyorsunuz son zamanlarda oldukça popülerleşti ve artık sokaktaki bir amcaya bile sorsak Bitcoin hakkında bir fikri var diyebiliriz herhalde. Aranızda da Bitcoin'in ismini hiç duymamış kimse yoktur diye düşünmekteyim. Hızlıca BTC'nin bu dönemde bu kadar popülerleşmesinin birazcık da sebeplerine değinmek isterim. Çünkü çok yakın bir zamanda Bitcoin tarihi rekorunu kırdı sevgili dostlar ve 60 bin dolara kadar dayandı. Fakat bu 60 bin dolar bandından hemen sonra Bitcoin tekrardan 45 bin dolar bandına kadar geriledi ve şu sıralarda bu videoyu kaybettim kaydettiğimiz gün en azından 51 bin dolar civarında gezen bir Bitcoin kuruyla karşı karşıyayız. Son bir seneye baktığımızda ise Bitcoin yaklaşık yüzde 500 değer kazanmış durumda. Her şeyden öte aslında şu anda bir Bitcoin 1 kilo altından çok daha değerli durumda. Konunun aslında özeti para olunca tabi milyarderler de burada olmazsa olmaz. Ve en popüler isim de burada baktığımız zaman Elon Musk olarak karşımıza çıkıyor. Kendisi sıkça Twitter'dan paylaşımlar yaparak bu piyasayı olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkilemeyi başarırken bütün bu milyarderler açıklamalar yaptıkça bitcoin de gündemde kalmaya tam gaz devam ediyor. Gelelim asıl konuya peki bitcoin'e nasıl sahip olabiliriz? Tabi bunun iki farklı yolu var sevgili arkadaşlar. Ya bu makinelerle sizler de bitcoin üretebilirsiniz ama ya da bizim gibi parayı basarak doğrudan bitcoin'i satın alabilirsiniz. Videonun başından beri elimde görmüş olduğunuz bu S7 modeli Antminer. Aslına bakarsanız biraz emekliye ayrılmış bir model. Çünkü oldukça eski de bir cihaz. Fakat bunun çok daha yeni ve çok daha Performansı çalışıyor diyebileceğim modelleri var. S19 Pro gibi Antminer modelleri. Biz şimdi S19 Pro ile mining yapsaydık Bitcoin'leri nasıl elde ederdik? Bir buna yakından bakalım. Müzik Şimdi bunun güncel versiyonuna geçiyoruz ama artık bununla bir ufaktan vedalaşalım isterseniz. Ben bunu böyle bir rejiye teslim edeyim ve gelelim asıl konumuza. S19 Pro modeli bir Asik Miner'ı biz bugünün Türkiye şartlarını satın almak isteseydik 1 milyon TL'ye yaklaşık 20 adet cihaz satın alabiliyorduk. Bu 20 adet makinenin elektrik masraflarını da bir kenara koyunca günlük bize sağladığı kazanç yaklaşık 660 dolar. Günlük 660 dolardan hesapladığımızda 1 milyon TL'lik yatırımımızı geriye kazanma için yaklaşık 7 aya ihtiyacımız var. 7 ay sonunda elimizde hem 1 milyon TL'lik bir kazanç hem de 1 milyon TL'lik bir mining cihaz yatırımı da oluyor diyebilirim sizlere. Yalnız burada ufak notlarım var sizlere. Onlar da şunlar. Biz videonun bu kısmını sizlere uyardığım gibi buradaki bütün değerleri sabit aldık arkadaşlar. Yani bitcoin'in fiyatı bir gecede çakılırsa eğer bütün bu hesaplarda bir her ürünü durumuna düşebilir. Dolayısıyla burada mining yapmak karlı gibi gözükse de bunun bir yatırım tavsiyesi olmadığını size tekrardan hatırlatmıştım. Isterim. Şimdi sizlere Mining'den bayağı bahsettim ama Mining'in özetine baktığımız zaman aslında çok çok daha fazla bir emek ve ciddi anlamda da bir çaba sarf etmemiz gereken bir durum. Aynı zamanda sizlere verdiğim bu rakamların içinde tesisatım maliyetleri bunun yanında da soğutma maliyetleri henüz üstüne eklenmemiş haliydi. Yani maliyetleri bir kısımda artma ihtimali yüksek. Peki biz Mining'de hiç uğraşmayıp bu sabır taşı durumuna hiç girmeyip doğrudan parayı basıp Bitcoin'i satın alsaydık başımıza neler gelirdi? Şimdi bir de ona yakından bakalım. Biz alım satım yapmak için koy tercih ettik ama siz isterseniz alım-satım yapmak için farklı platformları tercih edebilirsiniz. Hesabımızdayız şu anda ve hemen şurada gördüğünüz üzere kocaman bir 1 milyon tl. Bakayım dakika 6.0 evet eski parayla da 6.0 tam gerçekten 1 milyon tl var. Bence bu 1 milyon tl fotoğraf çekmemiz lazım abi gel. ey la 1 milyon tl ile şöyle bir dakika biraz daha yaklaşayım. odak tamamen 1 milyon tl mi? şöyle bak. Kocaman göster. <gülüyor> babamız 1 milyon Evet arkadaşlar 1 milyon TL'lik kârı da elimize aldığımıza göre şu anda acımıyorum arkadaşlar bak yavaştan buradan alım emrini vermek üzere artıya basıyorum. %100'ü seçtim. Şu anda eğer bu kurdan alabilirsek 2.71 Bitcoin alabiliyoruz 1 milyon TL'ye görmüş olduğunuz üzere. Biraz daha şöyle yaklaşım görün sizde net bir durumda. Bak, basıyorum ha val 1 milyon. Ver, ver. Bu, anı, bu anı ömrüm boyunca unutamayacağım. 1 milyon TL'yi tek tıkla şu anda... Bak emin misiniz diyor. emin misin? Bastım. Gidiyor şu anda ve bak burada BTC'ler dolmaya da başladı. Hatta şu anda hesabımızda sadece 1300 TL kalmış gibi gözüküyor. Çünkü o kurdan verdiğim emirden bayağı bitcoin hesabımızda şu anda geldi. Şimdi biz 1 milyon TL'lik aldık ama dedim mi size az önce? 1300 lira gibi bir burada bizim paramız kaldı çünkü verdiğimiz kurdan alamadık. Onun da üstünü tamamlayıp komple hepsini dibini seyiriyorum şu an yani hesapta ne varsa. Artık başımıza bir şey gelmez umarım daha sonrasında. Hepsini bastım. Şu hesabımızda tam 2.71 bitcoin olmuş oldu. Çok güzel bir düğün bu. <gülüyor> Arkadaşlar size videoda söylemiştim yatırım tavsiyesi değildir diye. Şimdi biz 1 milyon liralık bir alım yaptık ve gördüğünüz üzere şu anda tam 992 bin liraya düştü. Paramız doğrudan ayak üstü. akşam akşam 8 bin lira para kaybetmiş olduk. Yatırım yaptık ama zararlı çıktık. Şimdi bakmayın yüzümün güldüğüne ama bir 8 bin liralık para kaybetmiş olduk. Muhtemelen herhalde bu ay... Aha İbrahim abi, abi herhalde. <gülüyor> bir açalım. Abi hissettin mi ne oldu anlamadım ben. O zaman teknoloji ilerledi ya seniz bir şey var. Ses geldi de. Ne hepsiz mi adlı şey? Evet, hallettik abi de bir 8 bin lira gibi bir kaybımız oldu. Hmm, Okey, zararda da ortak, karda da ortak. Vallahi abi ben de onu soracaktım. Karda herhalde bir payımı verirsin benim diye düşünüyorum yani. Okey, karda ortak <gülüyor> ama aynı şekilde zararda da ortak bir şey olursa maaştan keseriz abi. Abi zararda ortak Benim Ufak bir işim var senin Müsaadenle ben onu halledeyim ondan sonra yine konuşuruz bunun üstüne. Ama ben de bir banka arayayım bakayım normalde bu kadar ufak iş ben de sms gelmiyordum. Niye geldi bir <gülüyor> sorayım. Vallahi ben de bir şaşırmadım değil abi. Ben bir hemen şu işi halledeyim. Şunada konuşalım. Şimdi tabii ki ne yapacağım arkadaşlar? Piyasayı bu kadar manipüle eden bu abimizi hemen bir tweet atmak benim için farz oldu. Arkadaşlar ciddi anlamda şu an geleceğim tehlikede bir örnek verirseniz yardımcı olursanız sevinirim <gülüyor> Dur şey yazayım mı? Abi ne olur bitcoin diye tweet at. Bence abi ne olur bitcoin diye tweet at gayet yeterli bir çözüm oldu. Bu bizi kurtarır. Şu an bu hatta 8 dedim 9000 liraya doğru gidiyor zararımız. Ben bu tweeti bir an önce atayım diyorum ve atıyorum. Şu anda attım gitti. Bakalım belki de cevap verir. Bir işe yarar umarım yoksa kaybımız daha da derinleşecek. Telefonun başında çaresiz bekliyor... Ben bir hava almaya çıktım arkadaşlar çünkü hem 1 milyon TL'yi harcamaya siniremedim, hem de hani alır almaz 10 bin lira falan bir para kaybetmek de çok bana ağır geldi açıkçası. Ben beklemiyordum böyle bir şey olacağını bir anda. Tabii biz şimdi 1 milyon TL gibi bir bütçeyle burada bitcoin aldık ama biz gidip 1 milyon TL'lik altını da alabilirdik arkadaşlar. 4446... 4.447 Eğer bugün 1 milyon TL'lik bitcoin yerine altın alsaydık biz 2.4 kilo yani yaklaşık 2.5 kiloya varan bir de altınımız olabilirdi ama biz 2.71 bitcoin almayı tercih etmiş olduk. 3 ay sonra bakalım bitcoin mi bize daha fazla kazandırır yoksa altın alsaydık mı daha fazla kazanırdık? Hep birlikte görüyor olurduk yani fakirin yüzü gülür mü de diyeceğiz bir yerde aslına bakarsanız. Siz eğer 1 milyon TL'niz olsaydı bu parayı nereye yatırırdınız ciddi anlamda merak ediyorum. Hem kripto paralar anlamında merak ediyorum hem de normal hayatta milyon TL'yi nereye yatırırdınız? Ciddi anlamda yaratıcı yorumlarınızı aşağıda bekliyor olacağım sevgili arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum var tabi. Bu videonun ortalarında bahsettim ama ağzından çıkan hiçbir şey sizlere söylediğimiz hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Tekrardan hatırlatmış olalım ve bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi imal etmemeniz gerektiğini de sizlerden tekrardan rica edeyim. Ve iki bulunan diğer web teknoloji içeriklerine giderek diğer içeriklerinizi izleyebilir. Hemen ortada bulunan abone ol butonundan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın. Zaten bu bir yatırım tavsiyesi olsaydı biz herhalde böyle bir 5 dakika içinde falan bir 10 bin lira kaybetmezlik diye düşünüyoruz yani. <gülüyor>